Okay, SCC de bize böyle bir performans sergilemiş oldu. Evet, merhaba, ben Serdar ve hoş geldiniz. San Riyasa. Ee, bu güzel, tatlı oyun ee, Okay, okay kaçın. İntro'nu beğenmediler herhalde, çok şey yapmalar. Aha, bir araba. Yine bir takım görevler yapacağız ama kazinoyu yapmayız herhalde. Kumarhaneyi yapmayız, o sefer gübüme geliyor. Ee, havaalanına doğru gideriz. Şöyle bir... Meski ve çölün tozunu, toprağını, ohoho, bunlardan birini uzun zamanda ee, Şöyle çözün top... Hmm, aha motor. Burada yeterince koştuğunuz zaman motoru buluyorsunuz her türlü. Ya mesela şu şu, şu kumaranın harika bir yer ama hiçbir özelliği bir şey yok. yok. AVM mi burası acaba? Neyse bilmiyorum. Bu araya gelip AVM arıyorum falan. Olaya bak. Evet çölün tozlu toprağını içimize çekeceğiz biraz çözün çölün tozlu toprağını içimize çekebiliyor muyuz? Böyle bir şeyimiz var mı? Varmış okey. İlk ilk görevimiz olacak sonra da yavaş yavaş oradan buradan geleceğiz gideceğiz bir şeyler edeceğiz. Küçük küçük işleri halledeceğiz çok güzelmişsin sen ama motorum var. Mesela motorumuz varsa motorumuz vardır. Bu konuda da yapılabilecek başka semtire çok güzelmiş. arabalar çok güzel. Oyunda karavada çok. Aha, yarış görevleri burada. Burası neresi burası havaalan mı? Havaalanın hemen yanındaki bir yer. Tamam. Sertül haritadan göreceğim. Yarış görevlerini aklınıza tutacağız çünkü yarış görevlerini yapabiliriz bugün. Yarış ee, işlerini yanlış yerden gitti. Neyse boş ver, bu zahmet. Yanlış yerden gitmiyormuşum var. Doğru yerden gitmişim. Evet. Ee, umarı, umarız e, da geçen videodaki gibi e, şey olmaz yani. Ben böyle gidersem oraya gitişebilecek miyim Umarım um, için. Umarım geçen videodaki gibi çok fazla uyumuyoruz. Şey ee, bir <gülüyor> ee, yarım saat sürer deyip bir saati uzatmayız çünkü bu bir olasılık çok olası bir durum. Bakam yaşamas için elimizden gelen gayreti gösteririz. Öyle geçebilirim buradan, geçebilirim buradan, geç geçtim. Geçtim. Azıcık bir şey oldu. Bazen böyle kendimi tutamıyorum ve bir şeylerin arasından dalıp geçesim geliyor. Hızımı kesmeyesim ismim geliyor. Yani burada da çok motor varmış ya. Bu hangisi acaba? Bu neyin geliyor? Turutun mu yoksa? Ha burada da motor var güzel. Ama ben buraya sevildiğim zaman bu motoru ben seni garaja koyacağım. Hatta ben bir şey diyeceğim, ben diğer motora da garaja koyacağım. Çünkü ben dışarı çıktığımda motorun olmasını istiyorum. Ha! Ben dışarı çıktığımda hala motor bulursam demek ki elimizin altında 3 motor olacak. Bu da okey. Ben kendi garantiye alayım da. Oh! Mis gibi... Eski daireme benziyor. Burası da gerçekten ee, inanılmaz. E, motorumuz yok haklıymış planörümüz var ya inanılmaz ya planörümüz var ya bir de uçağımız var duruyorlar öylece uçakla planör orada öylece duruyor ilginç neyse bilin bakalım noe,han neydi bu ya ben de insanlarla böyle selamlaşıyorum. ben insanlarla böyle selamlaşıyorum You need to lay off the coffee. We got a problem. We some guys out in the field need some equipment. If they don't get it, they'll be dead by nightfall. Then take it to Me take it to them? Yeah, why not? I got five guys watching me all the time. I got two in that hill, one over there, and two by satellite. İstanbul sokakları yani. O standart şey bu I don't wish. I'm a man of peace, son. Ben de öyleyim. Take the plane. Ah, no, you're not ready yet, so stay low under the radar. Questions? Yeah, just one thing. Into it. I... Wait, hey, listen, listen to me for once. Why won't these guys come after me? Oh, they can't, because they're all posted on me. One DEA, one FBI, mm -hmm. a Russian, a Cuban double agent, and my paymasters, checks and balances. Nobody, nobody is watching anybody, watching nobody. Know what I mean? Go. Whatever, man. Bellek görünüyoruz ya, ne kadar bellek görünüyoruz ya, çok güzel görünüyoruz, o yüzden her defasında bunu alıyorum. Uçak yüklendi ve kalkmaya hazır. Buradan burada bir yerlerde bir espri var ama ne yazık ki kanalımızın standartlarında o espiri yapamıyorum. <gülüyor> bu Çok tehlikeli oynar oynuyorum şu an. Şu an çok tehlikeli oynar oynuyorum. Eh hey, hey, sakin sakin sakin sakin second sakin. <gülüyor> Selam arabalar. Ben uçak. Sizin üstünüzdeyim. Ha buradan geçmek zor olacak. Bir süre veriyorlar şerefsizler. Radarlı bizim. Neyin üzerindeyim ya? ek mi? Bunu mu istiyorsunuz? Öleyim mi? Reder limitin üstündesin diyor ya. Lan daha ne kadar yer ineceğim. Lan aşağıya indim. Çok ilginç insanlar gerçekten. Halkaya git. Neye basacağım? CTRL'ye mi basacağım? Ne yapacağım? Havalanına geri Ha otomatik bıraktı zaten. Tamam. Diğer taraftan dönüyorum ulan. Diğer taraftan döneceğim. Hey! Hey! Hey! Hey! hey hayır! hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Bu kötü fikirdi. Ulan rallar ile neden üzerindeyim. Denizde gidiyorum şu an. Böyle denizden birisi yukarıya elini uzatsa high five yapacağız. Aman aman aman aman aman aman aman aman. aman, aman. Ya bit alçal ya, bir alçal ya. Engin oh ho ho honsu'ya bir baksana. İnanılmaz. Dur şu. Pardon. Pardon. Lütfen ağaca çarpmayın. Lütfen ağaca çarpma. Ağaca çarpma. Ağaca çarpma. Ağaca çarpma. Hayır çarptık. Öldük. Arabaya çarpayım bari. Et. Evet. Yaptık. Yaptık. Kargoyu bırakmak için halkaya git. Gidelim. Ohoho. Oh. Çok korktum. Gerçekten çok korktum. İnanamazsınız ne kadar korktuğumu. Bro. Hayır hayır hayır. hayır. Hey. Aşağıya doğru gidelim. Hayır. Hayır. Hu hu hu hu hu hu. Hadi havalanın üzerinden geçelim. Bu mantıklı değil mi? Gizlenmek isteyen bir uçak havalanın üzerinden geçsin. Selam merhaba! Ben de uçuyorum, ben de pilotum, ben de bir şeyim yani ha. Romantik hayatında çok söylediğim bir şey. Ben de bir şeyim ha. Gibi sözler çok kullanılıyor. Torano evine geldim. Torano. Evine evini kim uçağı ha. Şerefsiz seni, bro, endişelenme bro. Peşimden, Abi beni geri mi getirecekler şimdi? Bütün olay bu mu? Uçağı piste geri getir, getiriyoruz. Oğlum yaptık lan, İnan İnanamıyorum. Azıcık sürdüm, yaptık yani. Güzel, Sağ olasın hocam. 15 bin dolar iyi verdin hocam. Dürüst olacağım, iyi iyi para ödedin. Buram çok kaşın ya. Burnu böyle kesiliyesin var. Olduğu gibi gerçekten. Sürekli kaşınıyor. Ben buradan bir sevileceğim. Çünkü bu. <gülüyor> Aa, tam şu noktada bilgisayar donarsa, oyun çökerse veya kayda bir şey olursa <gülüyor> küçük düş kırıklıkları yaş yaşarım. Küçük küçük düş düşkırıklıkları yaşarım. Küçük, azıcık. Evin, evin o kadar, o kadar güzel bir ev ki e, doğaya müdahale etmeyeyim diyor ve e, kum fırtınasını içine alıyor. Şuna bak, şuna bak, şuna bak. Ayıp be, ayıp yani. Gerçekten bir noktada ayıp. Durakam. Aa, aa Burger King'in şeyi vardı burada. Dur, şuraya gidelim o zaman. Burger King'in kendi görevleri vardı. Belki onu, onu yaparız. Hazır buradayken. Happy Core diyor görevleri. E, kuryelik Gölüvi. Çünkü kuryelik hayatı insanın peşini bırakmaz. Biliyorsunuz. Ben burada bir sevleyeceğim. E, daha buradayken arenaya da gitmemiz lazım. Arena denen bir şey var. Nereden ev evet, burada. Ha burası. Ben koyayım buraya ne olur ne olmaz. Allah Allah. Kim hocam bu ya? Alo. Carolina. <gülüyor> Hey, kapat kapat. <gülüyor> kapat kapat. yazıyor. Kapat güzel. Kapat da güzel. Hayatta alan. Çeşitli kararlar. Bir de kaderin küçük küçük oyunları. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Şimdi gel bakalım. O hava lanüss olsun. Bir sürü motor çıkıyor her yerden. Şimdi hamburgerci neresi? Burger şey. Burger Shot. Neredesin bakalım bebeğim? Gel bakalım sen böyle. Azıcık doğan başlı bir olmuş. Bu dandik bir yerde de duruyorsun ki yani gerçekten Nere lan senin motorun? Sen buraların motor yok mu? Sen başka bir burger açalım biliyorum. E bir bar gelmişken kocaman bir burger yiyelim ne yapalım? Bana kocaman bir... Bar, hayır, hayır çocuk menüsü değil. Hayır kesinlikle sağlıklı bir şey istemiyorum. Bana kocaman bir menü vereceksin. Aynen öyle, meat stack. Teşekkürler. Teşekkürler. Gerçekten çok hijyenik, klas bir yer. Belki Katalinayı buraya getirmek isterdim. Şimdi, okey, ııımm, um, hımm. Aa, nasıl lan? İki tane yarış var burada. Aa, olaya bak. Okey, ııımm. Um, bunun yakında hemen bir yer var mı? Ha şurası var. Tamam gidip burada sevilelim. Sonra şu yarış görevlerini yapalım. Hemen halledebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden... Uff yan yana zım. Yan yana zım. Yan, yan, Ulan hazır buraya gelmişken şuradaki evi de alayım. Ya aynı evi koymuştunuz buraya. Hiç uğraşmamasınız ya. 30 bin dolar. Ne işi verecek burası? Var ne buradan gerçekten? Sorry. Hiçbir zaman 200 dolar açmıyoruz hep belirli bir düzeyde kalıyoruz. Ha, bunun burası havalandırmış ya. Yani. Evet, oraya ge buraya gelmiyoruz zaten doğru. Şeye gidiyoruz, şeye oraya gidiyoruz? Las Venturas'ta iki tane ayrı yarış serisinin olması ilginç belki bol bol fırsat bulup daha fazla koymuşlardır, emin değilim. Ben ben iş yapmak istiyorum ya bu oyunda böyle yüz yüz tamamlamanın bu kadar eğlenceli olacağını düşünmüyordum biliyor musunuz sanalasım? Yani Bilmem böyle bir çok ilginç bir yanı varmış. Sanırım bu olaylara görevler falan hiç yapmadığım için biraz daha şey geldi, keyifli geldi veya daha önce yapmak için çok da önemsemeyince şu an bir şeyim... ya gerçekten oraya mı gittim gerekiyor? Diğer taraftan gelecekmişiz benim hatam. Bilmiyorum o yüzden bir keyifli yani şu an. Herhalde daha önce böyle bir gereksinim duymadığım için, bunları yapmak gibi bir gereksinim duymadığım için. Hayır %100 tamlamaya devam ederiz herhalde başka oyunları. San Fierro Las Venturas. 7 kilometre. Tabii ki, dümdüz bir şey, ne, ne hali cevabı bu. Las Venturas'a geliyoruz, tamam. Orza Horizon vibes. Bekleyin size ben geçeceğim size. Bunun hiçbir yanı yasa olamaz şu an, legal olamaz yani. Bu çok keyif, çok güzel lan. Düm dümdüz geliyoruz. Merhaba memur bey, lütfen yaptığımız yasa, yasa dışı yarışa aldırmayın. Avun burası güzel bir. Yerde bak. Bunu beklemiyordum. Arkamdan geliyorlardır. İnşallah arabayı etmeyiz Umarım e, sağlam bir şekilde gideriz. Çünkü gidemeyeceğimizi düşünmeye başladım. Gidemeyebiliriz. Öf. altı altta şey yazıyor bak. Bunlar daha sonra şey olabilir ha. Yayınlara mesela bunları tekrar edebiliriz. En iyi zamanı falan geçmeye çalışabiliriz. Böyle güzel güzel şeyler yapılabilir. San Andreas Nebrensen. Okay güzel. Bir şeyleri hallediyoruz. Akikinç ya böyle araba yarış oyunlarını yarışma oyunlarını özellikle sevmiyorum ama bu şekilde yarışmaktan aldığım bir haz da yok değil. Arkamdan gelip gelmediklerini bilmediğim için şu an azıcık şey sürüyor olabilirim. Kafa yemiş bu şekilde. İyi, i̇yi bari, başarıyoruz, başardık gibi. Bu şey gibi, ilk oraya varan kazanır falan kafasında. Mesela arabayı bu şekilde getirdiğim zaman kabul edilmemesi lazım. <gülüyor> Kötü yani bu. Boş değil, aha bitirdik. 10.000 dolar azmış be. 2 dakika, 44 saniye çok bir şey değil de. Halbuki beni yarış alanına geri götür. Sonraki ne? Damn river. Okey. Ooo evet. Gerçekten bayrağı o kişi mi indiriyor yani? Bütün elinizdeki bütün insanları aradınız, saradınız ve o, onda mı karar kıldınız? Takım elbiseyle kafasında kask olan bir şey yapmalıyız. Bayrağı indirtmeliyiz bu yasa dışı yarışın bayrağını. Azıcık tarz olun be. Şu motorun üstündeki kıyafetlere, şu motorun üstündeki bedene, şu karizmaya bakın. Sizin yarışınız böyle bir yarış. Bu yarışı tehlikeli ha. da söylemeliyim yani. En azından rekabet yok şu an. Hepsini geçebiliyoruz. Motoristiklet tecrübesi arttı ha. Wow bro şu an yarışıyorsun ve kazanıyorsun ha. Sana biraz tecrübe vermeliyiz. Gibi düşünmüşler galiba. Sen sarılım tecrübelisin ha. Biz sana az vermişiz deyip biraz öyle yapmışlar. Kimseyi göremiyorum çünkü. Yarıştı, yarış bitti. Şu an sadece kafamıza göre sürüyoruz artık biz. Bunu. Ay çok hoşuma gidiyor şunu sürmek ya. Oyunlarda araba sürmekle nasıl hoşuma gidiyor. Keşke ateş etmeseydim. Diskalife edebilirlerdi bizi. 10.000 dolar daha kazandık. Güzel. 20.000 dolar. Bir tane daha şey yaparsak ödediğimiz evin parasını çıkaracağız. Hadi bakalım. Sonraki neymiş? Desert Tricks. Ooh. Yapalım. Hiç, hiç, hiç şey yapmayın. Hiç. Ya, bu azıcık zor mu ne? Bunlar... Bunları geçemedik şu an mesela. Lan! Kış! Kış! kış. Şerefsiz. Evet! Bırakın lan! he he Hayır kış, kış Arkamdan geliyorlar şerefsizler Hayır Kış kış Okey Oke okay. İyiyiz İyiyiz İyiyiz sürüyorlar bu sefer Beni korkutuyorlar yani ortada bir korkutmansa dur hayır sakın Have no fear Gel buraya gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel Beni çok sinirlendiriyor şu an. Yakala şunu CJ! Doğruğuzda sür! Şerefsiz seni! Şerefsiz seni! Hayır! Hayır! CJ! CJ! CJ! Son şey bu CJ! Kazanıyoruz CJ! Kazanacağız CJ! Kazanacağız oğlum! Oğlum oradayız lan! Nasıl lan daha bitmiyor buraya? Nasıl? Hah! Haşa da! Gittim bari gittim bir gittim yani. Uhu. Bir gittim geldim yani gerçekten bir gittim geldim orada. Sonraki ne? oho Evet bu. Aa. Bırakıyorsunuz. Yolu bana bırakıyorsunuz. Aa Şerif bak. O hızlı gidiyor bak. En önden gidiyorsun çünkü. Oh! Trafik bize düşman. Tabii ki. Tabii ki. Okey. Hey! <gülüyor> <gülüyor> Las Anlaşıldı Okey Tehlikeli anlar olabiliyor bu şekilde Birileri düşüyor, birileri başka birilerinin peşinde koşuyor San Andreas kaotik bir yer haline gelebiliyor Ama korkmayın Başarıcaz. Ooooooo! Oh! Okey. Ease, Ease, Ease, Ease, okeyz tamamız, tamamız, tamamız. Yaptık, hallettik, hallettik. Çok bir hasar yok, arabada çok bir hasar yok, Ease. Becereceğiz, yapacağız. Okey, galiba son turdayız. Son şey artık bu. Yasmin Turalık sürüş tecrübesi. Yani sen ardı ardına yarışlar kazanıyor gibisin ya. Yani. Gerçi biz biz seni biraz küçümsedik galiba gözümüzde deyip. Hep böyle oluyor çünkü. Sen hiçbir zaman beni tam olarak, benim tam potansiyelimi göremiyor. Dünyanın geri kalanı gibi. Her zaman böyle şey yapıyor falan. Yes! Birisini ezdim galiba. Sunfire a yaptık bunu yaptık Bitti buradaki araçlar bitti <gülüyor> Arabam da yok Arabamı da almışlar Burada hiç araba var mı? Sarım hiçbir şey yok Hiçbir şey yok Aa, Park edilmiş araba bulmamız lazım pa Çünkü sadece park edilmiş arabaları alıyoruz Bu bizim ikinci el e, araba ticaretişimiz hocam ben ben metal alırım ya alayım bir tane. Oh mis gibi. Park edilmiş araba alışveriş arabası olmaz tabii ki taksiye binemiyoruz. Hiç park edilmiş bir şeyiniz yok mu? Sosyelin üzerine Barbie içecek alayım sprunk. İyi gelir. Belki şurada bir şey vardır belki. Ya bir çekil önümden araba bulmaya çalışıyorum. Hiçbir şey yok. Aha! önce duruyor. Oh be! Bu ne be? Bu ne biçim? Ne kadar saçma bir trafik bu ya? İş çıkışı mı ne? Ho ho! Okey. Ne paramız oldu? 208 bin üzerine çıktık. Yine çıktık. Yine çıktık. Yine çıktık. Hep böyle oluyor. Gidelim bari yine e, bir şurada... ...sevleyelim sonra diğer görevi yaparız. Aa yarış görevleri beni aldı ya. Fazla içine girdim yarışın. Ya i̇çine girdim derken şey anlamında diyorum. Kafa olarak yani böyle, duygu, duygu olarak fazla şey yaptım böyle bir fazla kendimi kaptırdım. Memur beyler sakin olun. Sakin olum, sakin olum, ben sadece park edilmiş arabaları çalan, yasa dışı yar yarışlar yapan, ee, yasa dışı soygunlar da yapan, sanırım cinayetler de işleyen, organizasyon... Okay. Azıcık bir üzerine düşününce çok haklılık payı bulamadım kendimden. Ya belki biraz daha zorlasam ikna ederdim de çok o kadar şey yapmaya gerek yok hocam, mer merhaba. Beni dövmene gerek yok, ben zaten bitik haldeymişim. Onu gördüm, şu an duman çıkıyor. <gülüyor> Anlaşıldı. Ayy, bağıra bağıra mı yordum. Korkudan bağıra bağıra boğazımı yordum. Sen var patlayacak mı oraya varman önce? Umarım motor patlatmaz, Motoru seviyoruz. Kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç okay, kaç. K motoru patlatmadık. Motoru iki patlamadık. Ben motoru baştan garaja koyuyorum. Garajda istediğim kadar motor koyabiliyor muyum? Garaj doldu. Mesela bu yarışları yazacak mı? Oo evet yazıyor. Wow, okay. San Fioro'daki yarışları tamamlamış mıydık ya? Böyle bir şey yaptık mı? Yoksa bu bir şaka mı? Hatırlamıyorum çünkü. Buna bir bakmak lazım. Stow Ah. Selam Torino. I'm What's your take on this? Damn. Carl, problem Peki bu neden bizim havalarımızda yapıyorlar? Ben burayı satın almadım mı abi? Neden her önüne gelen burayı kullanıyor, her önüne gelen pislik burayı kullanıyor? Anlamadım ya. Buranın sahibi Carl Johnson abi. CJ, Gross CJ. oldu onlar. O yüzden demek ki Göreve başarılı olacağız. You got How's that? Huh? Man, kill government agents, kill Schmil. Come on, look at that way. We're gonna think of it as pest control. It works for me. gel buraya, fon dip. Hey ki, bro? çıktı gerçekten. Mike o tavırda görmek çok garipti, tuhaftı. Bombayı inceleyeceğim, anlam. iş çabuk bitirmek istiyorum. şey variler atıyorlardık sürekli. Bence motordan aşağı iniyim, aynen. <gülüyor> Öleceksin sen biraz sonra. Gel gel gel, sana özel tekniğimi göstereceğim. Ben bunun için çok dayak yedim. Sorry seni. Al, al bakalım. Vallahi zaman ne yapacaksınız. Dünyadaki son Val. Sana Lasven Turas karatesini göstereyim bro. Ben bunun için çok öldüm. Çok dayak yedim. Öyle böyle bir dayak değil. Oğlum Lasten Turas öğrendim. Aa, aa ne oldu ona? Şey Çekilmemiş mi? Bro. Kime vuruyorsun ha? Şerefsiz uzaylı pisliği. Biz buna dünya karatersız diyoruz ha. Uzakta odan geldi bunlar. Uzakta it o bunlar. Gel, gel, gel. O çantayı alıyorum ben bro. Abi biz paraşütü buradan alıyorsak, Torino beni gerçekten öylece yollamış ya. Paraşütü çaldım. Uçağa bombayı yerleştirmek yerleştirerek uçağın arkasına gittim. Hanım Yaptım mı yaptım? Uçak şu an uzayda falan şey oluyor gibi. Of. 20.000 bin dolar aldık be. Hızlıca düşelim bakalım. Şöyle clacking e doğru. Oradan da akşam yemeğimizi yiyip burada bir ev alıp sevle ederiz falan. Bir şeyler yaparız. Ben ben bir şeyler daha yapmak istiyorum. Ben yani gerçekten böyle şu an bir şey olur. Böyle bir yetmedi gibi bir şeyler. Düş artık be. Orada. Şu arabaların olduğu bir yere gitsek fena olmaz gibi. Ford Carson. anladım. Evet C. Onu artık şey yapabiliriz. Bro. Ben neyi kapattım ya? Simgeler açıktırm. Ha, okay. Oh be, şöyle gelelim bir yemek yiyelim. Bir şeyler yapalım. Do. Do Hocam az önce uzaydan atladım bana en büyük tavunuzu ver hayır hayır salt değil tavuk istiyorum ama en büyük tavunuzu ver aynen bolma diyor kemik parçalarını bolma diyor burası da enfes bir yermiş gerçekten class horse şey ben şöyle köye doğru gidiyorum izninle bakın Cem etrafa Polis her zamanki gibi insanları eziyor. Yağ, yağ mı azaldı? Uçak düştü galiba. Aha! Motor. Sunrass Introduction'ı izlememiz lazım bizim ya. Onu izlemedik çünkü. Birlikte izleyelim bir ara. alacağım. Hazır buradayken bunu da al. Yine 200 bin altına düşelim. Çünkü aslında üstüne çıkmayacak gibiyiz. Sevleyelim. Şey yapalım. Oh. Mis gibi. Buralarda yapılacak bir şey var mıydı? Şu an düşünüyorum. Ee, şöyle bir haritadan bakalım. Ee, yarışları yapalım. Aynen. Oradaki yarışları da bitirelim. Öyle kapatalım bölümü. Bakalım onlar nasıl olacak. Şansımız yaver giderse orada kısa sürede hallederiz. Diğerlerine, yani 10 dakika sürmedi herhalde diğer yarışları halletme şeyimiz, süremiz. Keyifliydi de. Ha yok o çöl yarışlarıydı. Doğru olan yani last friend da yarıştık ama. Çöl yarışlarına olaklı bir yerdi. Anlaşıldı. Azıcık yarışalım, azıcık para toplayalım ama para ihtiyacımız var şu an. Okay düşeceğim senden çok korktum. Hmm. Şuradaki skolu yapmamız lazım. Ondan sonra şuradaki şeyleri de yapmamız lazım. Kupa, arena, stadyum, ee, etkinliklerini de yapmamız lazım. Onu başka gün ama bugün olmaz o. Bugün <gülüyor> ya yarışları yapar bitiriz. Neden havalandı acaba? Ba Barnstorming, okay. İlginç. Oh, oh, okay. Ben bunu bilmiyordum böyle olunu. Tamam diyorum neden havalandı acaba? Neden olacak? Tabii ki iş. Diskalif edildiğin için arabayı hurdaya çevirdiğin için acaba uçaktan atladığım için olabilir mi? Tamam. Tamam. Uçak yarışları. Uçak yarışları çok keyifli olacak. <gülüyor> tamam uzan. Bilmiyorum Lasson Tros ben benle size e, veda edeyim. E, evet değerli haklılarım çok teşekkür ederim. Bugün de e, CJ'ye ve bana katıldığınız için e, yarışlarda görevlerde yüzüne birlikte olduğunuz için. Ee, aşağıda bir takım linkler e, Başlıklar isimler var Onlara tıklayıp ilginizi çeken şeyler falan bulabilirsiniz ee, Sonraki bölümde görüşmek üzere Hayatta yüksek çözünürlükte Huzurlu ve keyifli ve Sevinçli kalmanız dileğiyle Unuttum şu an ee, Bay bay